Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar Kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili aslan burçları uzun zamandır oldukça zorlanıyorsunuz. 2022 senesi gerçekten sizi birçok anlamda sarstı. Geçtiğimiz ay itibariyle başlayan tutulmalar döngüsü bu ayda devam edecek ve yine sizlerde bu tutulmadan nasibini alanlardan olacaksınız. Ama artık yavaş yavaş sistem şekillenmeye başlıyor. 2023 sonrası çok daha rahat edeceğiniz etkileşimler mevcut. Geçtiğimiz ay yaşanan... Güneş tutulmasıyla beraber özellikle aile hayatınız, yaşadığınız yer, eviniz, yuvanız, haneniz, aile bireylerinizle alakalı önemli kadersel değişimler yaşadınız. Ve akabinde 30 Ekim tarihinde Mars retrosu başladı 11. evinizde. Burada özellikle hayallerinizi, umutlarınızı bir müddet rafa kaldırmak zorunda kalmış olabilirsiniz veya kalacak olabilirsiniz. Ait olduğunuz sosyal çevreyi, Size gerçekten destek olan arkadaşları, dostları daha iyi bir şekilde tahvil edebileceğiniz bir süreç başlıyor. Olmak istediğiniz yerde misiniz veya bunun için samimiyetle ne kadar çaba sarf ediyorsunuz? İşte bunları durup çekinip biraz daha kendi içinize düşünmek için uygun bir zaman dilim olacak açıkçası Kasım ve Aralık ayları. Evet, Kasım ayı gündemine geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda alma verme dengesini sağlamak adına videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve aşağıdaki teşekkürler sekmesinden ufak desteklerinizi sunabilirsiniz. Dileyenler arkadaşlar, şimdiden destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Evet, hemen Kasım ayı gündemine geçiyorum. Kasım ayı gündemi aslında akrep tutulmasıyla başlayan ve hemen akabinde boğa burcunda yaşanacak ay tutulmasıyla şekillenen bir başlangıç. 8 Kasım tarihinde boğa burcunun 16 derecesinde tam bir ay tutulması yaşanıyor arkadaşlar. Ee, aslında Kasım ayı gümbür gümbür geliyor. Yani zaten tutulmayı yeni atlatmışız. Akabinde e, ay tutulmasıyla devam ediyoruz. Zaten tutulmalar bu şekilde seyreden ortalama 2 ay boyunca gündemlerimiz tutulmaların yörüngesinde ilerler. Bu nedenle e, tabii ki hemen e, nefesimizi aldıktan sonra nefesimizi tutmaya devam edeceğimiz bir süreç olacaktır. Tabii akrep burcunda meydana gelen güneş tutulması bence nispeten şanslı da bir tutulmaydı. Birçok e, kişiye şans getirecek, fırsatlar getirecek bir tutulmaydı ama bu ay tutulması yani 8 Kasım tarihinde meydana gelecek olan ay tutulması biraz sert. Ne açıdan sert. Tabii ki sert etkileşimler de olsa arkadaşlar aslında tutulmalar bizi bir yoldan başka bir yola doğru iletiyor. Yani gerçek yaşam amacımızı bulmamız adına aslında sen buraya ait değilsin. Seni alıyorum ve buraya koyuyorum diyor. Tabii bu konuda direnç ne kadar sağlamsa sıkıntı o kadar büyük oluyor. Özellikle sabit burçlarda yaşanan bu hattaki zorluk bu sebepten yaşandı arkadaşlar. Hepimizin haritasındaki sabit burçların bulunduğu alanlar en çok direnç gösterdiğimiz alanlardır ki sizlerde yükselen aslan olarak mevcut konumunuzu muhafaza etmek istersiniz bir sabit burç olarak. Burada 6 Kasım tarihinde Venüs-Uranüs karşıtlığı kesinleşiyor arkadaşlar. 7 Kasım'da da Venüs-Satürn karesi. Akabinde tutulma yaşanıyor. 9 Kasım'da Merkür-Uranüs karşıtlığı. Yine 9 Kasım'da Güneş-Uranüs karşıtlığı devam ediyoruz. 10 Kasım tarihinde Merkür-Satürn karesi. Ve bu saymış olduğum bütün gökyüzü etkileşimleri tutulma hattına tetikliyor. Yani tutulma hattında etkin olan sert kontaklar var arkadaşlar. Çok keyifli, çok tatlı etkileşimler olduğunu söyleyemeyeceğim ve Uranüs'yen bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz. Nedir? Aniden gelişen etkileşimler. Şimdi ay tutulmaları ay tutulmaları artık bir konunun doyum noktasına kaynama noktasına ulaştığını gösterir. Bu daha ziyade duygusal anlamdadır. Yani daha ziyade ikilemde kaldığımız konulardadır. Ve güneş tutulmasıyla başlayan süreçte artık bir şeyleri de kapatmamız gerekiyordur. Burada Uranüs'ün etkisiyle beraber bu kapanışın çok hızlı bir şekilde olabileceği çok ani ve sürpriz bir şekilde olabileceğini tahmin edebiliriz. Tabi işin içinde Venüs var, Merkür var, Güneş var. Tam karşıda Güneş'le kavuşan bu iki gezegende hattı biraz daha kuvvetlendiriyor ve Satürn Uranüs karesi yine devreye giriyor yani aslında şöyle bir 2022 senesinde yaşamış olduğumuz zorlu açıları teker teker böyle kendi içinde barındıran bir tutulmadan bahsediyoruz. Bu tutulmayla beraber özellikle haritanızın tepe noktasında da yaşanacağı için çok radikal kararlar vermek zorunda kalacaksınız sevgili aslan burçları geleceğinizle alakalı. Birçok aslan burcu yeni bir işe girebilir, istifa edebilir. Kariyeriyle alakalı çok radikal değişimler, çok çılgın değişimler yapabilir. Birçok Aslan Burcu aniden evlenebilir, boşanabilir, aniden özgürlüğünü ilan edebilir topluma karşı. Birçok Aslan Burcu yine toplumda bırakmış olduğu imajı bir kenara bırakıp ben aslında buyum, ben aslında özgürüm, bunlardan muafım diye Kendini ilan edebilir yani gerçekten bu noktada özellikle dördüncü evde yaşanan Venüs Merkür, Güneş kavuşma evet ailevi bir gündemin de tetikleneceğini gösteriyor yani birçok aslan burcu için bu bir taşınma olabilir, boşanma olabilir, evlilik olabilir, iş için başka bir yere aniden tayin çıkabilir, görevlendirme yapılabilir gibi gibi seçeneklerimizi artırabiliriz. ama gerçekten hayatınızın kritik noktalarının etkileneceği bir tutum olacak gibi gözüküyor. Evet soluksuz anlattıktan sonra 10 Kasım sonrası esasında enerjiler biraz yumuşuyor arkadaşlar. Ee, bunun müjdesini verebilirim. 10 Kasım'a kadar biraz sert, biraz böyle sağdan soldan e, sert etkiler alıyoruz açıkçası. 10 Kasım'da Venüs-Neptün üçgeni ile başlayan süreç, akabinde Merkür-Neptün üçgeni, Venüs-Pürüt 60'lığı, Merkür-Pürüt 60'lığı, Güneş-Neptün üçgeni, Venüs-Jüpiter üçgeni şeklinde ilerliyor ve bunların hepsi benzer dereceleri tetikliyor. Yani 22 ile 28 derece akrep burcunu pozitif yönde etkileyen bir tetikleme. Ve akrep burcun Burada özellikle aile, yuva, yaşadığınız yer yani belki taşındınız ama taşınmak zorunda kaldınız aniden ama çok güzel bir ev buldunuz kendinize. Örneğin <gülüyor> yani tam da hayalinizdeki gibi bir ev buldunuz. Belki boşandınız ama bu şekilde yaşamayı daha çok sevdiniz. Belki aniden evlendiniz ama evliliği çok sevdiniz. Yani burada aslında hani sizi o huzursuz eden aniden gelişen olayların aslında Size ne kadar iyi gelebileceğini fark edeceğiniz bir süreçten bahsediyoruz ve bu konuda gerçekten çok destekleneceksiniz. Özellikle yeni bir düzen kurmak, yeni bir e, düzene merhaba demek adına bakacaksınız ki çevrenizde gerçekten siz destekleyenler var ve aslında o kadar da kaotik bir süreçten geçmemişim dedirtecek size gibi gözüküyor açıkçası. <gülüyor> Tabii ki derece bazında farklılıklar var kişisel doğum haritalarında arkadaşlar. Ben burada genel yorumlar yapıyorum. 16 Kasım'da Venüs yay burcuna geçiyor ve akabinde 17 Kasım'da Merkür de yay burcuna geçiyor. Demek ki artık bu akrep burcu teması yani 4. ev teması biraz da sizi zorlayan tema artık rahatlıyor ve 5. evinize doğru ilerliyor. Aşk hayatınız. Sizi mutlu eden faaliyetler. Belki hani çok yoruldum, biraz eğleneyim, gezeyim, tozayım, flörtleşeyim diyebileceğiniz enerjiler var. Çocuklarınızla hoş vakitler geçirebilirsiniz. Yaratıcı projeleriniz, sanatsal faaliyetleriniz, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Yani bu anlamda güzel ve keyifli bir süreç başlayacak yay burcu temalarının aktif olmasıyla beraber. 19 Kasım'a geldiğimizde ee, yine önemli bir görünüm. Aslında birkaç aydır zaten bunun etkisi altındayız ama Retro Mars'la ilk defa yaşayacağız. Yani Mars düz seyrindeyken yaşadık geçtiğimiz ay itibariyle ama şimdi de tekrar Retro Mars'a deneyimleyeceğimiz bir süreç. Mars-Neptune karesi. 22 derece ikizler ve 22 derece balık burcunda meydana gelecek bu kare görünüm. Şimdi bu hat sizin haritanızda 8. ev ve 11. evde çalışıyor. 8. ev ve 11. ev. Sanki daha ziyadesiyle parasal konular gündemde. Yani yeni bir yol kuruyorum, yeni bir hayalim peşinden koşuyorum, yeni bir projem var ama yeterli kaynaklarım var mı? Yeterince desteklenebilecek miyim? Sponsor bulabilecek miyim? Kredi başvurum kabul edilecek mi? Veya ailemin destek olacağını düşünüyorum. Yeter, yeterince destek olabilecekler mi? Benim kazancım yetecek mi? Yani bunları iyi bir şekilde değerlendirdikten sonra çok sert ve keskin kararlar alın. Hatta Tabi burada Mars retro olduğu için bu alanda hiç adım bile atmayın. Yani sizi mali anlamda zorluğa sokacak konularda biraz bekleyin derim. Mars retrosu bitene kadar veya Mars'ın daha pozitif açıları hakim olana kadar. Çünkü burada belki sizi destekleyeceğini vaat eden, sizin yanınızda olduğunu söyleyen insanlar iş ciddiye bindiği zaman kaçabilir, uzaklaşabilir. O yüzden lütfen kendinizi bir ateşin içine atmayın. Mali anlamda büyük borçlar altına girmeyin derim. Devam ettiğimde 22 Kasım tarihinde güneşle yay burcuna geçiyor. Artık yay burcu temaları hakim. 5. ev yani biraz keyif zamanı sizin için sevgili aslan burçları. Ve 24 Kasım tarihinde yay burcunun bir derecesinde bir yeni ay yaşanacak. Bu yeni ile beraber artık taze ve fresh bir sayfa açıyorsunuz. Ee, belki birçok e, aslan burcu çocuk sahibi olacağı haberini alabilir. Çocuklarıyla alakalı bir yenilik olabilir e, birçok aslan burcu için. Aynı zamanda yeni bir aşk Yeniden böyle filizlenen, tazecik filizlenen bir aşk olabilir. Çünkü bir derecede yeni başlangıçları çok vurguluyor. Aynı zamanda bir proje, bir fikir, bir ilham, bir tasarım, bir yaratıcılık eseri neyse artık yani o ilgilendiğini siz ve sizi heyecanlandıran konu. Bununla alakalı yeni girişimler, girişimler ve gelişmeler mümkün. 24 Kasım'da aynı zamanda Jüpiter Retrosu bitiyor. Ee, hali hazırda tabi jüpiter retrosu hemen bitecek ama birkaç derece kadar oynayacak bu konuya ilişkin bir video paylaşmıştım özellikle bahar aylarına bir vurgu olduğundan bahsetmiştim oraları tekrar gözden geçirmekte fayda olacaktır özellikle e, kime ne kadar desteksiniz kim size ne kadar destek bu dengeleri e, daha e, iyi bir şekilde yönetebilmek ve kriz yönetebilme becerinizi gözden geçirmek adına yani karşınıza çıkan krizi belki de telafi edebilecek bir fırsat karşınıza gelecektir Evet ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 28 Kasım'da Mars Satürn üçgeni var. Burada özellikle ikili ilişkilere dair. Yani biz devam edebilir miyiz? Biz yol alabilir miyiz? Bir ortaklık projesi varsa, bir evlilik gündemi varsa. Yani biz bu konuda birbirimize söz verebilir miyiz? Bu yolda beraber miyiz gibi bir tema. Eğer burada tabi bu konuda artık net bir duruşunuz olacaksa buna ilişkin çaba gösterilmesi gerektiğini de gösteren bir gökyüzü belirtecek açıkçası. Ve ay sonunda 30 Kasım tarihinde Merkür-Satürn arasında güzel bir kontak var yine. Burada da aslında eğer yeni bir ilişki başlıyorsa bu ilişkinin bir ciddi forma geçmesi durumu söz konusu olabilir. Veya evliliğin... Çocukla taşlanması veya evlilikte aşk romantizm kaybolduysa buna ilişkin hani neler yapabilirizin konuşulması ve kalıcı ve sağlam çözüm yolları arayışı daha çok vurgulanıyor olacak. Çünkü satürn artık burayı hani ciddi alalım bu konuyu görmezden gelmeyelim gibi bir mesaj veriyor açıkçası. Evet Kasım ayı gündemimiz bu şekildeydi. Umarım mutlu huzurlu sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Ee, yine instagram hesaplarımdan beni takip edebilir. Aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.